Efendim hoş geldiniz Uçan Kuş TV'ye. Türkiye'nin ilk ve tek sosyal medya kanalındasınız, sosyal yaşam kanalındasınız. Haftanın son günü hem haftayı toplayacağız beraber hem günün gelişen olaylarına yine e, her hafta olduğu gibi bizi yalnız bırakmayan Profesör Doktor Ekrem Çulfo Hoca ile beraber değerli fikirlerini de alarak e, sizi de bilgilendirmeye çalışacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün güzel bir yerden geliyorsunuz. Evet. Kendi memleketiniz Afyonlular sizi bir memleketle ödüllendirirler evet, evet. ve e, ağzınız kulaklarınızda buradasınız. <gülüyor> <gülüyor> e, insanın Şimdi, ruhu okşanır böyle şey. Kesinlikle yani. memleketine vefalı olursan, ülkene faydalı olursan elbette bu e, değişik platformlar tarafından ödüllendiriliyor. Yani aslında yaptığın iyilik hiç gözden kaçmıyor. Bazen e, izleyiciler mesaj atıyorlar diyorlar ki ya hocanın hiç mi şey yok, derdi tasası yok, <gülüyor> devamlı gülen böyle pozitif bir adam diye. Evet. E diyorum ki insanoğlu mutlaka kendi içinde vardır problemleri ama sonuçta toplumla buluştuğunda, evet. seyirciyle buluştuğunda, onlar e, arkada onlar kalıyor. Tarafta kalıyor. Onlar kalıyor. Kolay mı bunu yapabilmek? Tabii ki çok kolay. Çünkü ben o sorunlar için Takıntılarıma, kaygı, endişelerime, üzüntülerime bir randevu saati belirliyorum. Psikoloji laboratuvarlarında onlarla güreşiyorum. <gülüyor> kendi kendi, kendi kendini tedavi edersin evet, yani. duş yapıyorum. Süper. Kolojik duştan sonra sizlerin yanınıza geliyorum ki e, faydalı olalım. Çünkü e, yansıtırsek bütün kirimizi, pasımızı e, faydalı olamayız, yaşayamayız. Hocam uzun süreli küslüklerin sebebi nedir? İnsanlar neyi yenemezler ve çok uzun süre küs kalırlar? Uzun sürelik üstlüklerde ya çok kırgınlıklar çok derindir ya da iki tarafta inatçıdır çok. Keçi inadı vardır onlarda. Üçüncüsü de ego çatışmaları vardır. İşte o suçlu, o haklı, ben haksız gibi. Haklı ve haksız olaylarını suçlu, susuz olayları.